Geç, geç buldum ben bu aşkı çok bedel ödedim ödüyorum zaman durmadan vurdu acımasız ahım mahşere kaldı zaman bir türlü ben bin türlü ödedim her an be an senden öncesi Yaşlandı tüm feryatı Buz tutan nefese Üfle nazlı bahar Gel artık gel yeter Bede çok ağır bedel Kahır yaşlandı tüm feryatlar Sevdanım içinde ahı çekerim kendime Yak ey nazlım yak kül olayım ateş elinden olsun Zaman bir türlü ben bin türlü ödedim her an be an Senden öncesi hep kahır kahır Yaşlandı tüm feryatlar Buz tutan nefese Üflen azı bahar Gel artık gel yeter Bede çok ağır Yaşlandı tüm der Kahır, hep kahır, gel yeter Kahır, dünya kahır Hep kahır, gel yeter